Adım Melih Ulu var. Karavan macerasına eşim sayesinde başladık. Islarla karavan istiyordu. Bu yolculuğa başladığımız zaman da araştırmalarımızda karavan tüpüne takıldık uygulama anlamında. Dolayısıyla böylesine bir yolculuk başladı. İlk başta insanların ocaklarda kullanıldığı tüplerle bu iş yaptıklarını gördük. Ama çok ilkel gelmiş daha. Çünkü niye? Olmadık yerde tüp bittiği zaman bir sistemin sürekli söz konusu değildi. Bunun üzerine nasıl olur diye araştırmaya başladık. Tesadüfen araştırırken yani karavan tüpünün montajında bu işi en iyi yapacak firmanın profesyonel firmalar olduğunu gördüm. İstanbul'da verecektim karavan firmasına. Ee, Anadolu yakasına vereceğim için bu bölgede ne var diye da bir baktım ki 3er Karavana da tüp takıyoruz gibi bir sosyal medya şeyinde tanıdığım vardı. Hasbaya kadar burayı aradım üçer e, otogazı ve burada görüştüğüm arkadaş gerçekten telefonda. Çok aydınlatıcı bilgi verdi. Yüzde gelip görüşmeye davet etti. Kendilerinde e, karavan olduğunu belirtti ve süreç böyle başladı aslında. Sadece ocakta ve ortam ısısında, e, su ısısında kullanacağız. Ortam şey mazotlu sistem. Sadece iki sistemde kullanacağız. ve suda evet. Ya bir kere önce burada Eser Bey'e teşekkür ediyorum. Onun gıyabında tüm e, ekibe teşekkür ediyorum. E, gerçekten hem ilk yaklaşımda hem montajda, bakın şu anda da montaj sonrasını işletme alımında gösterdikleri gayret. Gerçekten özveri ve yaklaşımdaki samimiyet e, herkese bence önerilmesi gereken bir süreç. Öneriyorum yani. Şimdi ülkede hatta bir karadeniz ekmeyi düşünüyoruz. E, mecburen orada bir işimiz var. E, bu arada test etmiş olacağız. Pazar günü yoldayız. Çok teşekkürler Düşlergaz'a, Otakaz'a. E, her şey gönlünüzce gö göre olsun. Sağlıklı ve bol kazançlı süreç diliyoruz.